Bugün 6 Mayıs 2023 Cumartesi Satürn günündeyiz Akrep burcunda ilerleyen ay dolunay fazında dün gece meydana gelen ay tutulmasının güçlü etkileri devam ediyor ay akrep burcunda rahat bir pozisyonda değildir dolunaylarda ruhsal hassasiyetin arttığı bir dönemdir Dolayısıyla bu dolunay duygularımızın daha çok zararlı yönlerini de ortaya çıkarabilir tutku hırs saplantı baskı kuşku kin Kuruntu, kıskançlık, Akrep Burcu'nun en belirgin özellikleridir. Dolunay ve yakınlarında bu duygularla daha fazla baş etmeye çalışabiliriz. Sabah saatlerinde ay, Yengeç Burcu'ndaki Mars'a üçgen görünümde olacak. Günlük işlere daha duygusal yaklaşabiliriz. Aile, yuva, güvenlik gibi kavramlarda hassasiyetlerimiz artarken yakınlarımızdan da daha fazla destek bekleyebiliriz. Kendimizi güvenli ve huzurlu hissedebileceğimiz ortamlarda bulunmaya çalışalım. Akrep Burcu'ndaki ay öğleden sonra 17.37'de Balık Burcu'ndaki Neptünle yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek. Günün geri kalanında sezgilerimiz güçlenirken maneviyatın da üzerimizdeki etkisi artabilir. Ruhsal çalışmalar, sanatsal faaliyetlerle de ilgilenebiliriz. Empati gücümüz yükselirken ilişkilerde duygusal paylaşımlar, yardımlaşma temaları öne çıkabilir. Ay gece 23:03'ten itibaren Yay Burcu'nda ilerlemeye başlayacak.